Atatürk armağan etti Bu mutlu günü bizlere Kutluyoruz 23 Nisan'ı Her sene sevinçle Şiirler okuruz Dans ederiz Bütün çocuklar bir arada Her şey için teşekkür ederiz Yüce Atam biz sana Yaşamak istiyorsan evde kal Türkiye 23 Nisan Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayım kutlu olsun Yaşam Mustafa Kemal sayısa ödün bugün 23 Nisan kutlu en büyük hediye sağlıklı bir gelecek evde kal Türkiye hank her tarafta badi çünkü her şerifte 3, mutlu gün. Bir gün Nisan. Hep deseyde kutluyor insan. Üç Nisan, ulusal egevenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Verebileceğiniz en büyük hediye, sağlıklı bir gelecek evde kal Türkiye. Tüm çocuklara çocuk bayramı kutlu olsun.